Bugün 17 Mayıs 2022 Salı Mars günündeyiz yay burcunda ilerleyen ay güne iyimser ve idealist enerjiler veriyor yabancı kültürler yüksek öğrenim inanç ve felsefelerle ilgili kavramlar ilgi alanımıza daha fazla girebilir balık burcundaki Mars ve Neptün arasında devam eden kavuşum sezgilerimizi güçlendirirken ruhsal ve sanatsal alanlardaki etkileri de arttırabilir çabuk etki altında kalabilir duygusal ve dürtüsel davranma eğiliminde olabiliriz İnançlarımızın doğrultusunda harekete geçme eğilimi fanatik tutumlar yaratabilir. Gün genelinde ruhsal ve bedensel hassasiyetimiz artabilir. Psikosomatik rahatsızlıklar nüksedebilir. Akşam saatlerinde ay, Koç burcundaki Venüs'le üçgen açı yapacak. Yaşam enerjimizin artması, özel ve sosyal ilişkilere ilgimizi artırabilir. Ateş elementinin etkisi güçlenirken kendimizi daha aktif, girişken, cesur hissedebiliriz. Kişisel girişimlerimizde inisiyatif alıp öncülük edebiliriz. Güçlü motivasyon ve özgüven risk alma potansiyelimizi arttırabilir. Sabırsız ve hızlı eylemlere dikkat etmeli sağduyulu davranmalıyız. Yaşadığımız ortamda yenilikler yapabilir, estetik ve sanatsal konularda ilgilenebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.